Ee, gerçekten oturumumuz çok verimli geçti. Şimdi tabii ki Aliza Hoca'nın e, ben e, bu konularla ilgili yaklaşımlarını genel olarak bildiğim için e, ben onun ne demek istediğini anlıyorum ama ilk dinleyenler meseleyi farklı şekilde değerlendirebilir. Onu tazih babında şunu söyleyebilirim. Yani bu bir e, iç yanlışın ifadesi. İçi yanlış olan bir insanın ifadesi. Mesele birinci olarak böyle alalım. İkincisi, Sanki e, Müslümanlar hiçbir şekilde e, din e, merkezi ya da dini işin içerisine sokarak hiçbir işlerini çözemezlermiş gibi de anlamamamız lazım. Evet. Bunu da özellikle belirteyim. Yani işin içerisinde din olarak da biz işlerimizi çözebiliriz. Ancak bu mantıkla, bu mantaliteyle tabii ki değil. Bu, onu da özellikle belirtmemiz lazım. Çünkü bu mantık ve mantalite gerçekten e, farklı bir şey. E, Belki Yeni Şafak'ta manşetten görenler olmuştur. Biz Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği olarak bir bildiri yayınladık. Yeni Şafak onu manşette taşıdı, işte Anadolu Ajansı verdi. Orada o biz bildiriyi iki gün içerisinde hazırladık. iki defa uzun uzun toplantılar yaptık. Ve bildiride de şuna özellikle dikkat çektik. Yani bizim için merkezde olan Afganistan halkıdır. O mazlum mağdur halktır. Bizim için temel olan şey adalettir. İnsaftır. insan haklarıdır. Kadın ve çocuk haklarıdır. Bunlar merkezdedir. Bunlar önemlidir. Çünkü bu din insanlara bela olsun diye, problem olsun diye, sıkıntı olsun diye gelmemiştir. Bu din insanlar daha fazla eziyet çeksinler, dünya hayatını zindan etsinler diye gelmemiştir. <gülüyor> Toplantının birinde bir arkadaşımız bir taziye toplantısında ölümün faziletinden, ölmenin faziletinden uzun uzun bahsetti. Ben de dayanamadım, sonunda dedim ki ya biz bu dünyada sadece ölmek için gelmedik. Aynı zamanda dünyayı mağmur etmek için, en iyi şekilde mağmur etmek için, iman etmek için geldik. O sebeple biz bütün e, de güzel bir şekilde ölelim e, için, o zaman hiçbir hareket yapmıyorum, evimizde oturalım, hiç kimseye bir faydamız olmaz, zararımız da olmaz. bu değil. Şimdi e, işin olduğu yerde problem doğur. Ben e, kendi şimdi de görüşlerimi ortaya koymak istiyorum çünkü Abdullah Demir Bey bana da orada bir yer vermiş. Ee, kalan az zaman içerisinde bunlara da temas etmek istiyorum. Tabii ki e, söz konusu Afganistan olunca Pakistan-Afganistan eğitim ilişkileri olunca söylenecek çok çok fazla şey var. Ancak özellikle belki başka arkadaşlarımızın değinmediği birkaç hususta ben değinmek isterim. Şimdi bir defa bir defa DiOvent dediğimiz hareket esasen esasen e, İngilizlerin Hindistan'ı işgal etmesi üzerine ortaya çıkmış olan bir harekettir. Tamamen yerli bir harekettir. Tamamen e, makul, tutarlı, dengeli bir harekettir. Hatta şunu söyleyebilirim. Yapısı itibariyle Diobent hareketi ve Diyobendilerin düşüncesi belki de Diyobend Medresesinin kurulduğu zamandaki en makul düşünceydi. Mesela onun kuruncu, kurucusu sayılan Muhammed Kasım Tevi ve onun ilk öğrencisi olan Mahmut Hasan Diyobendi, biraz önce silsilede söylendi ismi, hadis silsilesi, o da Şahvelullah'a, Şahvelullah Şah üzerinden ta ileriye gider onun hadis silsilesi. Bunlar son derece aklı başında insanlar, ne yaptıklarını bilen insanlar. Ve hatta şunu söylüyorlar, biz bu medreseyi, biz bu yapıyı sadece dini bir faaliyet olsun diye kurmadık. Ama aynı zamanda, aynı zamanda bu toplumun, bu coğrafyanın, ee, geçmişini tekrar istidat etmek üzere kurduklu. O sebeple eee medresesinin kurucusu olan Mahmut Hasan Diobendi ben bu konuyu 1996 yılında İlim Sanat dergisinde Mahmut Hasan Şehhül Hint Mahmut Hasan Diobendi diye yazmıştım. Merak edenler benim ayrıca Abdülhamit Ork isimli sistemden o yazıyı da okuyabilirler. Mahmut Hasan Diobendi çok e, ilginç bir adam. Bu Balkan ve Trabuz savaşları çıkınca medreseyi tatil ediyor. Osmanlı devleti tehlikede diyor. Ve çok ciddi bir faaliyet başlatıyor. O büyük paralar, Kurtuluş Savaşı'ndaki paralar bize Mahmut Hasan Diyobend, yani Diobent Tedresesi'nin kurucusu üzerinden veya da onun yaptığı çabalar üzerinden geliyor. Şibri Numa'nın 1914'teki çağrısı o şiiri üzerinden geliyor. Ondan sonra Ubeydullah Sindi'nin hem Hindistan'da hem Kabil'de yapmış olduğu faaliyetler ile geliyor. Esasen bakınız bunu tabii ben böyle bir sempozyumda bir millet düşmanlığı olarak söylemiyorum, bir hakikat olarak söylüyorum. İngilizlerin bugün Afganistan'da olan hadiseler, Afgan halkından intikamının, almak istediği intikamın bir sonucudur. ABD eliyle ve başkaları eliyle aldığı intikamın bir sonucudur. Neden? Çünkü Mahmut Hasan diyor Diyobendi, İngilizleri orada bir sıkıntıya sokarsak, Osmanlı'dan ellerini çekerler, Osmanlı devleti de sona ermez, silafet sona ermez diye çaba serpettir. O sebeple, Kabil'de, Habibullah Han'la da belli şekilde anlaşarak, orada Yağistan bölgesinde, Kabil merkezli bir El-Cunud-u Rabbaniye, Rabbani Ordu diye bir ordu kurdular. Ee, ve bu ordunun askerlerini de e, Osmanlı zabitleri eğitti. Ee, ve e, çok ilginç bir şekilde e, orada çok ciddi faaliyetler gösterdiler. Ve İngilizlere sıkıntıya sokmak için çaba sarf ettiler. Bunu yapan Diyobendiler. Diyobendiler ayrıca Ümmet arasında bir ihtilaf olmasın diye o dönemde Cemiyetü'l Ensar gibi kuruluşlar oluşturuyor, Cemiyetü Ulema-i gibi kuruluşlar oluşturdular. E şimdi Diyobendlik esasen o bölge için bir şanstı. Fakat İngilizler bu defa bizzat de Diyobend'in içerisinden Suudi parasıyla fakat Diyobend zihniyetine tamamen zıt bir şekilde zıt bir şekilde Taliban diye bir yapı çıkardılar. Bu tamamen İngiliz aklı, Amerikan parası, şey, Suudi parası ve Amerika organizasyonuyla oluşan bir yapıdır. Bu bu asla Diyobendire temsil etmiyor. Ama adamlar bakınız 1916-20'nin intikamını da aldılar ve Diyobend üzerine müthiş bir kara sürdüler. Diyobend ne benim babamın ordudur, ne bir şeydir. Fakat bakınız Sultan Abdülhamit bile Diyobend medresesine e, kitap hediye etmiş birisidir. Ayrıca e, Muhammed Abdu'nun öğrencisi Reşit Rıza gidip orayı ziyaret ettiğinde burası Doğu'nun Ezher'i demiştir. Şimdi Diyobend Medresesi, bakın ben size ekrana bir şey yansıtacağım. Ee, ekran yansıtmam açık değil mi? Açık. Bakın şu ekrana yansıttığım şey Mahmut Hasan Diyobendi'nin, bakın bu bir şey e, alimi, medrese alimi ve Diyobend Medresesi'nin ilk öğrencisi, bir numaralı öğrencisi. Bizim ee, şeyi gibi e, ne diyelim Safa, e, e, Yeprem Hoca gibi Sayım Yeprem Hoca gibi o Marmara İlahiyeti'nin ilk öğrencisi, bir numara. Bu da Diyobent Resesi'nin ilk öğrencisi. Ve daha sonra 40 yıl kadar burada hoca ve rektörlük yapan birisi. Kendisi camia milla İslamiye'yi kuran bir şahıstır. Tamam, 1920 yılında. Ve o şu kırmızı yaptığım yerde şunu söylüyor bize. Diyor ki, ben ben kaybettiğim şeyi Medreselerden çok, medreselerden çok, e, kolejlerde görünce, kolejlere yaklaştım diyor. Benim bir kısım, e, bizimle ilgili olan hocalar beni yadırgayacaklardır diyor. Şundan şundan dolayı yadırgayacaklardır. Bu açılışta yapmış olduğu konuşma. Konuşma metrinin aynısı Urducası. İşte Meneis e, Pirani diyor ki, bu yaşlı e, halimde beni buraya getiren şey diyor, kaybettiğim şeyi diyor, burada bulmam diyor. Bakın bir Diyobendi Medresesi'nin e, hocası bir üniversite kuruyor. Şu ufka bakınız. Ama bugün bugün e, Taliban zihniyeti e, gelişmeye, yeniliğe, e, kapalı bir zihniyet olarak ortaya çıkıyor. Bu hibrit bir yapıdır. Bu e, orijinal bir yapı değildir değerli arkadaşlar. Biz tabii Celil Bey'le ve diğer arkadaşlardan şunu duyduk. Bundan dolayı da memnun olduk. Yani e, sadece şu anda peştunluğu değil, oradaki bütün unsurları da içerisine almaya çalışıyor. İkinci, de, i̇kinci Taliban şeyinde denildi bu. Son derece iyidir. İnşallah akılları başlarına gelmiştir. İnşallah ciddi bir evrilme olur. Biz ayrıca gerek Türkiye'deki bulunan ilim ehli insanlar, gerek diğer yerlerdeki bu insanlara ilişkiyi kesmemeliyiz. Ve bu insanların kendi problemlerini çözerken daha makul esaslar üzerine çözmeye çalışması için çaba sarf etmeliyiz. Şimdi biz Afganistan'da 200 300 yılda hiçbir şey yokmuş gibi düşünüp yeniden bir yapı oluşturamayız. Kırılmalar var, hat e, e, faylarda e, bozulmalar var. Bunu e, mutlaka e, göz ardı edemeyiz. Yani göz ardı edemeyiz. Çünkü e, çok e, ciddi şeyler yaşanmış e, o bölgede. Yani keşke Aliza e, hocamın e, bu bahsetmiş olduğu şeyleri e, düşünerek yani orada yeniden bir reset atsak da Yeniden bir yapı oluştursak ama bu mümkün değil. Yani orada Özbekler var, Tacikler var, şunlar var, tarihi geçmişler var, kavgaları var. Zaten İngilizlerin son 200-250 yıldır İslam dünyasına uygulamış olduğu politika şudur. Müslümanlar birbiriyle kavgalı olsun. Eğer iki devlet mümkünse o birbirle kavgalı olsun. Devlet içinde yapılar birbirle kavgalı olsun. Hatta bir ailede e, birlik varsa o birbiriyle kavgalı olsun. Kavga üzerine, dövüş üzerine kavga da değil sadece. Ben Ali Rıza hocama bir yumruk atayım gözünde yara olsun beni sürekli hatırlasın yani onulmaz yaralar açarak birbirine hatırlatmak bunun için de bunun için de sürekli olarak e, çok ciddi anlamda e, çaba sarf ediyor ve para harcıyorlar. Şimdi ben burada e, suçu sırf dışarıya atarak e, çözüm arayışında değilim bak onu e, lütfen farklı anlamayınız e, tabii ki. Bizim de kullanışta olmamamız lazım, bizim de bu tür oyunlara gelmememiz lazım diye ben şahsen düşünüyorum. Ancak biz eğitime bakacak olursak bugün işte arkadaşımız söyledi, yani herkesin icazet namesinde bir şekilde işte hadis icazetnamesinde en azından diobent vardı, diobende gider dedi. Evet doğru. Fakat fakat diobent dediğimiz zaman takı Osmanlı'nın medresesi de diobentir, camiye eşrefi diobentir. Ya bunlarda ne problemi var? Ama öbür taraftan Akora Khatek'teki medrese, Hakaniye ki Taliban'ın çıktığı medresedir. E bu, bu da bir şeydir. Burası Suudi parasıyla. Bakın ben Dem dergisinde günümüz Dem dergisinde bir yazı yazdım. Onlar bir medresi sayısı çıkaracaktı. 2007 yılında ben Pakistan'dayken oradan gönderdim yazıyı. Orada şunu şu, şu alıntılar var. Pakistan Milliyeti Bakanı diyor ki ya diyor siz diyor Suudilere. Sağa sola para veriyorsunuz diyor. Eğer bizim eğitim sistemimize katkı sağlamak istiyorsanız, bu paraları bizim üzerimizden şey yapalım. Yani bize aktarın bu eğitimle ilgili paraları, biz ilgili yerlere tevzi edelim. Hayır, onlar gidiyorlar, anlaştıkları bir kısım medreseleri veriyorlar. Çünkü medresenin e, normal olarak istiyabı 200 kişi ise, 250 kişi ise, binlerce kişi buraya sokuluyor. Gaye ne, gençlerini silahlı eğitimle geçirerek yeni bir ordu oluşturmak. Bunun gayesine çıkabilecek muhtemel, muhtemel daha iyi e, örnekleri engellemek, ortadan kaldırmak bu, bu, bu önemli bir şey. Eğer e, Rabbani olsun, Hikmetyar olsun, Sayyaf olsun, işte Ahmet Şah Mesud olsun, şu olsun, bunlar adam gibi anlaşmış olsalardı. Bunlar küçük ihtilafları bir tarafa bırakarak ana şeyde anlaşmış olsalardı, Taliban diye bir yapı ortaya çıkamazdı. Bunların maalesef ve maalesef aymazlıkları Tabirimi mazur gördünüz, e, Talibem gibi bir yapıyı daha da e, bunu güçlendirenlerin öne çıkarmasına sebebiyet verdi. O sebeple bugün e, o bölgede problemler varsa, bunun tarihi e, geçmişi var, kökeni var, e, bu, bu, bunun e, e, dikkatten uzak tutulmaması gereken hususu var. Benim Pakistan'da bulunduğum zaman içerisinde, ilk önce 92-94 arasında, Sonra da 2007-2008 arasında oradaki Ruslararası İslam Üniversitesi'nde hem hoca hem e, 9 ay kadar dekanlık yaptım. Bizim çok sayıda Afganlı hocamız vardı, çok sayıda Afganlı öğrencimiz vardı. E, gerçekten e, çok e, uyumlu insanlar, çok e, candan insanlar. Zaten bunlar daha sonra e, Pakistan devleti üzerine yapılan baskı sonucunda bunların tamamına yakını kendi ülkelerine gönderildi Özellikle o istikrar zamanında. Onların ben isim zikretsem Abdül Celal hocam hepsini hatırla ben ama burada sempozinde onların isimlerini zikretmek istemiyorum. Şu anda orada e, üniversitelerde hoca e, bu arkadaşlar ya da çeşitli kuruluşlarda bulunuyorlar. E, yani mesela bunlardan Merkez Bankasında çalışan birisi var. E, bir ara Türkiye'ye davet etmişti kendisini. Ama aynı zamanda üniversite hocası. Mesela madenlerle ilgili öyle ilginç bilgiler verdi ki yani Afganistan'ın yeraltı ve yerüstü kaynakları Afganistan'ı ...fazlasıyla abat edecek bir imkana sahip. Ama burada istikrarsızlık olmalı ki... ...hem toplum yapısı dejenere olsun... ...kötü bir İslam örneği sunulsun dünyaya... ...hem de aynı zamanda buraların... ...madenleri çıkarılması gereken vakitte çıkarılmasın. İleride başka yerlerde madenler bittiği zaman... ...işte batılı devletler... ...sömbürge mantığıyla... ...buradakileri de ucuza mal ederek çıkarsınlar. Yani uranyum yatakları, altın yatakları, kıymetli taşlar... Efendime söyleyeyim, onun dışında pek çok şey var e, bu bölgede. E, te tekrar sözü uzatmamak bakımından eğitime gelecek olursak, evet, e, bu bölgede şu anda e, bulunan yöneticilerin, idarecilerin ciddi bir kısmı e, Afganistan'da meydana gelen olaylar sonrasında mecburen Pakistan'a göç ettiler. Ağırlıklı bir kısmı da Peşavya bölgesinde, Peştun bölgesinde bulundular ve buradaki medreselerde, okullarda, eğitim kurumlarında şey yaptılar. Şimdi düşünün, Ülkemizde Suriyeli kardeşlerimiz var. Çocukları e, Türk okullarına gidiyorlar. Değil mi? Bakıyorsun çocuk bülbül gibi e, Türkçe konuşuyor. Artık e, Türkçe öğrenmiş. Türk eğitim sistemi içerisinde geçti. O sebeple Pakistan'la Afganistan'ın eğitim e, üzerinden bağ kopmaz bir bağdır. Ve bunu koparmamak lazım. Ve e, Pakistan istihbaratının yapmış olduğu e, yanlışların sona ermesi lazım. Pakistan ee, Afganistan'ı içerisinde e, adeta casusluk, istihbarat savaşlarını yaptığı bir ülke olmaktan çıkarılması lazım. Bundan Afganistan da memnun değil, Pakistan da memnun değil. Onun yerine eğitim, e, insani yardım bakımından rehberlik yapması lazım. Ama maalesef Amerika devleti ve başka devletler, özellikle Suudi Arabistan Pakistan'ı kullanarak, Pakistan istihbaratını kullanarak e, Afganistan'a tahakküm etmeye çalışıyor. Ve eğitim bakımından da orada yetişen insanları kullanmaya çalışıyor. Bunlar da çaresiz insanlar olduğu için bir çözüm üretemiyorlar. Ee, dediğim gibi bakınız, diobent bağlantısının geçmişi esasen budur. Yani diobent bağlantısı kötü bir bağlantı değil. İkinci en güçlü bağlantı Uluslararası İslam Üniversitesi'nden. Uluslararası İslam Üniversitesi'nde okuyanların büyük bir kısmı aklı başında insanlar. Yani ülkelerinde ne oluyor ne bitiyor bunların farkındalar. Bunların farkındalar. Ee, tabi bunun dışında da başka e, şeyler var. Ee, yes diyen yani bu şeyi, ekran paylaşımını kaldıralım biz. Ee, evet, tamam kaldırmış olduk. Ee, ben tabi e, Pakistan'da da bu konularla ilgili e, konuşmalar yaptım. Yani esasen e, Afganistan'da e, o, o, olan hadiselerin e, bir kısmının e, planlı programda yürütüldüğü, bir kısmının belli uluslararası ajandalar dairesinde gerçekleştiği ile ilgili çeşitli konuşmalarım, görüşmelerim oldu. Ancak son tahlilde bir şuraya gelmek zorundayız. Son tahlilde orada bir devlet var, daha doğrusu orada bir coğrafya var. Coğrafya içerisinde insanlar var ve insanlar bir şekilde yönetiliyor. Bunu yöneten adı A olabilir, B olabilir, C olabilir. Bizim temel kriterimizin adalet, insaf, ee, insan hakları olması lazım. Ee, burayı yönetenlere de bizim gibi ülkelerin işte Abdülgele Hocam söyledi yani. Bizim orada diğer arkadaşlara da söylediler. Ee, şeyimiz, kredimiz son derece yüksek. Son derece yüksek. Taliban bile bize e, e, menfi bir şey söylemiyor. Ama diyor ki siz de NATO'nun bir parçasısınız. O sebeple sizin de çıkmanız lazım diyor. Ama bu sizin Türkiye devleti olmanız sebebiyle değil NATO'nun bir parçası olmaz sebebinizle sebebiyle diyor. Türkiye'nin Eskiden yaptığı hataları yapmaması lazım ve e, yeni bir sayfa açarak o insanların refahı, mutluluğu için çalışması lazım. Eskiden maalesef, yani e, 80'li, 90'lı yıllarda, ben biliyorum elinde örnekler de var, bizim devletimiz de maalesef oradaki Özbeklere Türkmenlere iş tuttu, Pakistan Peştunlarla, iş tuttu, İranlar, Şiilerle iş tuttu, öbür taraf Selefilerle iş tuttu. O onu destekledi, o onu destekledi ve horoz dövüşü gibi birbiriyle kavga yaptırıldı. Halbuki Türkiye gibi, Pakistan gibi devletler büyük abi bir rolü oynayarak burada istikrarın korunması için çaba sarf etmiş olsalardı bugünkü durum ortaya asla ve asla çıkmazdı. Asla ve asla çıkmazdı. Şimdi de artık hem bizim e, kamuoyunun e, bizim gibi eğitimli insanların bu konuda daha insancıl yaklaşması lazım ve adeta taraf tutmadan oradaki mazlum mağdur halkı ve o coğrafyanın geçmişini, tarihini düşünerek daha makul çalışmalar içerisine girmesi lazım diye ben düşünüyorum. Ben devletimizin bunun farkında olduğunu çok ciddi anlamda fark ediyorum. Öyle zannediyorum ki gelecekte bizim şu andaki yönetimimizin o bölgede daha istikrarlı, daha güzel, daha makul bir yapı oluşması için çaba sarf edeceğini, sarf ettiğini göreceğiz. İnşallah hayırlı sonuçlar elde edilecek diye düşünüyorum. Ben bu sempozyumu tertip ettikleri için Abdullah Demir kardeşime e, teşekkür ediyorum. Kendisi Uludağ Üniversitesi'nden bizim öğrencimiz de olmuş idi. Fakat daha sonra e, hocaların tamamını gölgede bırakarak Türkiye'de bir yıldız gibi parladı. Maşallah var. E, güzel isnat sistemiyle, e, bu gibi işte oku okut e, çalışmalarıyla güzel e, e, çalışmalar ortaya koydu. Ayrıca bizim bu oturumumuzda bulunan bütün kardeşlerimiz, e, Cengiz kardeşimiz olsun, Abdülceli olsun, Gündüz kardeşimiz olsun, Ali Bey olsun, e, e, güzel konulara temas ettiler. Ben güzel bir oturum olduğunu düşünüyorum. Kendisi 15.45'e kadar e, bu programı sürdürebileceğimiz, oturumu sürdürebileceğimizi söyledi. Ben orayı aşmamaya çalışıyorum. Şu anda bakıyorum 15 15.46 oldu. E, ben tekrar hepinize saygılarımı sunuyorum. E, sevgilerimi sunuyorum. E, Abdullah Bey'e de bu güzel çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. E, bütün e, dinleyicilerimize, izleyicilerimize de saygı ve e, selamlarımızı sunuyoruz ve Afgan halkı için dua diyoruz. Allah onların içinde bulundukları sıkıntılardan uzak eylesin. Bir şeyi en başında söyleyecektim unuttum. Bugün YÖK şeyini de şöyle bir izledim. Yok tezler kataloğunu. Neredeyse son zamanlarda Afganistan'la ilgili 400 civarında yüksek lisans ve doktora tezi yapılmış ülkemizde. Bu çok iyi bir şey. Son derece iyi bir durum. Bunlardan bir kısmı uluslararası ilişkiler bölümünde yapılmış. Bir kısmı ilahiyat ama edebiyat alanında yapılmış. Sosyal alanlarda da yapılmış. Demek ki yurtdışı e, Türkler üzerinden gelen Afganlı öğrenciler ve Türkiye'deki bir kısım öğrenciler o bölgeyle ilgileniyorlar ve o bölgenin kültürü, tarihi, medeniyeti, dini, siyasi hayatı hatta madenleriyle ilgili çalışmalar e, var. Bunlar son derece güzel bir şey. Bunların daha da artması ama bunların kitaplaştırılarak toplantılarla bizim kamuoyumuza da aktarılması gerektiğini ben düşünüyorum. E, bu toplantının buna da vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan Niyaz ediyorum ve hepinizi e, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Değerli hocam, çok teşekkür ediyorum Atul Hamil hocama, e, Ali Rızagül hocama, Atul Celle hocama, Gündüz hocama e, ve Cengiz hocalarıma teşekkür ediyorum. Afganistan hakkında e, orada yaşayan hocalarımızın da özellikle gözlemlerine dayalı bilgiler edinmek bizim için faydalıydı. Atul Hamil hocam da o bölgede bulunduğu sağ olsunlar. İnşallah faydalı bir oturum olmuştur. Bundan sonraki oturup saat 14'te Ebu Hanife ve Etkisi adıyla başlayacak. Şimdilik burada etkinimizi sonlandırıyoruz. Katılanlarımız için izlediğiniz için çok.